O zaman go. O, o, Hocam burada adex'teki bir sipariş yok mu ya? A vallahi shop. Ooo. Ekran da shop var. Değiz. Değiz. Nerede, Nerede bunu gör? Bir kek patlar Aynı gibi. Bak şurda şurda. Ayvalık tostu var 75 TL. Onasının omu. <gülüyor> lan melemene ne melemene 110 lira, bir de özel domates sos yazmışlar. Aa, <gülüyor> sevdin çiçeyi. Orada dili söyleme. Ne diyor? <gülüyor> <çok merak> <gülüyor> oğlum çikolatalar ucuz lan. <gülüyor> çikolatalar. 5 lira mı ne Beş Beş koyayım? Bakkalda da aynı oğlum. Ucuz olmuyor <gülüyor> oğlum, aynı oluyor. Buraya göre ucuz oğlum. mene göre ucuz kanka. Aaa! <gülüyor> <tağırtı bir yere gülüyor> nasıl ucursun bu nefem aaa? Ya olmadı tamam. oğlum şu kenardayı da bir hamburger patlatırız çıkışta. Sakıyım <gülüyor> ya. Tamam adam gideceğim diyor. Evet ya. Yani, ben, dük ben dükkana gidip yine yerim kanka hamburgeri. <gülüyor> <Ne alıyorsun? gülüyor> Breeze. Kanka Breeze ne yapıyoruz? Bozalım mı? mı? Ne gibi? Alacağımı, alacağımı, alacağımı. Var gibi alasın da patates yiyesin var ya. 55'de Maç geldi bu arada. Kanka ben kompumu yapıyorum o zaman jet. Cevair dedim ya bir yer var şey yapıyor. <gülüyor> İçeceğim içeceği sınırsız. Ben Chamber'da oynarım bu arada. Oro patlar mı diyeceğim ama orayla alo mümk onu da bilmiyom. Okey. Ayıplar. <gülüyor> <Çember> al, <çember. gülüyor> Chamber alıcı. Chamber mı alayım? Jet mi oynayacan? <gülüyor> ben, tamam. ben de biliyorum da istediğin gibi sen kafana göre. Bir şeyimiz eksik kalıyor. Viperi Eren alacak. Yine bir şey eksik gibi ne eksik? Hayır am. Hadi çabuk 800. Tamal Eğer istemiyorsan söylesene amına keyif lan. Abi ben çok... Ay şey bu mapi sikeyim ya. Yok yok burada oynarsın. Kanka 240 Hz, 360 <gülüyor> FPS her türlü patlar. Şey başlıyoruz bir daha. <gülüyor> bir patrede <papa, tırsla gülüyor> <barberişim>. şuradan böyle <gülüyor> <gülüyor> lak lag <gülüyor> atacaktım anladın değil mi? O mor <gülüyor> <gülüyor> buraya koymuştum ondan dökülüyordu. Onun bir de iki defa üstüne döküldü yok kanka. Oğlum ikram 8 TL vay aman koyayım. Sıra al Sait bi ikram söyle de yiyelim ya İkram mı edeyim hocam? He. İkram et ha, Bu ikram değil abi? <gülüyor> Seni <gülüyor> bi sikerem Yok kanka bunlara para verilmez bu yemeklere ya Abi tamam, kanka öyle şey yapmasaydın da yayındayız yani Ne no olur ne no olmaz <gülüyor> Bışaklanma cezada Hapsenden kaçtım çok resimli oldu Aaaaaa her yanı mahvettim, geceyi idare ettim, <gülüyor> ettim Oğlum bu ne yazı zorluk çıkartırsa, göttem Benim Ghost'ta patates var belki yer misin? Oğlum 35 emez alıyoruz lan kanka Bir yayınlı hali Kanka elbo aşağı şey atıyorum, tuzak atıyorum Şuradan <gülüyor> tamam, knife atmaz Lan voldu bekleceğim Drone açarım, geldi adam buraya bekle Trebiydi. duydu galiba. ses veririz veriyor. O veriyor, o veriyor. Tünelde kalk. Tüneli arkalasan mı ya? Oynuyorum tüneli. Kanka, <gülüyor> kanka. <Dayı attığın> bak, <gülüyor> back Mid Onu, Nasıl döndüm ama? Fokusu benim şu an. Nes var, bir tane nes var. Tek oynarız. Dayı, oynasana oğlum. Oyna. kanka. Ya, Öldü. Hill lazım. City. City chamber. Bekli bekli. Bola açıp geri kaçacağım. Kaya tüneldeydi sanki ha? Kaya, Kaya, tünel CT. Tünel CT. Tünel, tünel. Tünel tünel Bola açtım. Kaçıyorum. Yakın lan çocuk. Öldü. Hala. Öldü. Hala. City o da yakın galiba kanka. Bolum düşecek. Düştü. Yetim. Nice. Helal oğlum, sizi değiştirecektim. Oğlum burada ha. O neon'a bir dönüşüm var. Böyle bir şey Oba, helal yok. Nice. Yani. Buranın çok taktı ya. Yakalayıp çok fena sevişim geliyor. Çok fena sevişim geliyor. Bunu da göreceğim mi? Sikeceğim ya bunları. Gerçi geri de bavran. Oğlum bu mousepad ne güzelmiş lan. Çok ince oğlum o mousepad. Oğlum bikesmiş. Gördüm. Sakadı mı lan o? Mide koşuyor galiba. Ee, ne yapıyorsun ama nakodun mu denize? Attım oğlum. Devam, devam et bakalım. Devam oğlum. <Gülüyor> Görüş sağlıyorum. Yakın olabilir ha. Dolduruyor. Oğlum bombanın bende ne işi var? Anlamak birim. Almışsın kanka. Oğlum düşecek. Kardeşiydi, Erdo'yu da okey, işte. Bir tane daha var Bir var. birim var Geldim Gündom çıkar Selam size Nice Erdo'nu mahvettim, gece yedan <gülüyor> ettim Ne ara yeni vurdun be amınak kodumun adamı <gülüyor> Ben de 4 vurdu zaten 1, 2, 3, 4, 5, 6, şimdi 5 çaldım. Onlar hiç vurmuyorum. Başının nargile olacaktı burada çekici ama. E benim bak. kes. <facing gülüyor> 400, 470. Yapamayacağım ama bırakayım. Balkona edeceğim. Default ne diyorsunuz? Kurskoy bekleyelim kanka. Ne Vol geldi. Antivol. Olabilir. Zıplayıp Oğlum, info faal şey lazım Gel, atayım, Oğlum boş ver, boş ver, Siktir et. Gel zıplayıp info almaya çalışıyor. Yat buraya. Gel gel gel. CTRL'le gelsen. Çok bir 1 2 3 attım. <gülüyor> <abim>. Oldu <gülüyor> amına <gülüyor> koyayım. <köpçü lan>, erik'ti. <gülüyor> <gülüyor> Helal. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yani ekstra e çıkma, yali yok. Silah var mı? <gülüyor> <gülüyor> Varsa, volda var. Ben bakıyorum burada, burada bir var. tane. Bir düşman Silah var? Mı? Volda volda. <gülüyor> Bana doğru sık. <gülüyor> <gülüyor> Bana doğru mı? Nice hocam. Spreyi kestin mi? Ayiiii. Ben cross büyütüyorum. Vardı ki senin mi? Çalışacağız, Patlar mı şrika? En dolar veriyor değil mi lan? Tamam, ne veriyor? 2 -2. 2 euro değil mi oğlum? 2 euro 3 -3 değil mi oğlum? Dolar değil. Euro vermiyor muydu? Euro mu vermiyor ya? E Baba, euro boş şişik mi? Şişik mi anal geridim mi? Anal şişik mi? B boş bence. Ne diyorsunuz? Verdim sesini. Attım drone. Avladım tane. Yakında yakında sağ sağ. sağ. Son da, da var. Erdoğan evet, smoke bitirdi bizi. CT'ciyle CT'ci sola göldü. B de düştü. sağda. Orada. Aldın lan. Orada ikisi de önünde tanka. O da orada bir, bir yerde. Backside büyüttüm abi. dur aman Çok Hayır, e. şey timing oh <gülüyor> <gülüyor> <Draman> yaptı <gülüyor> ya. Orası yer. <gülüyor> Seydi şüpdi işi arada mıydı? İlk defa şey dışarıda. Ablan gül <gülüyor> vardı Artık gitsik, ya. ya çok... <gülüyor> Neon, Neon oynar. Ne oynar. Double or, gel gel. gel. Double a cross koyalım gel. Double a cross koyalım gel. Neon, aç, Neon açılacak gel. Gel. Uçacak gel. Kanka kruz koyalım diyorum geç kaldığınız zaman Aa, ya. Çok geç, kal geç kaldığınız zaman Hay vada Hallediyeceğiz Deiko sıkıntı yok Eki kubula kruz koyacağım neon açılacak diyorum Kalıyorsunuz ama olmaz ki böyle Doğru diyor Bir <gülüyor> daha gel <gülüyor> bir, bir, daha bir, daha bir daha gel ama o operatörü alacak bu sefer Erdo o, o, operatör mü o insan lan? Double'u vursak düşürsek double'u ne diyorsun? İste iste sen bana at. Sen bana at <gülüyor> <gülüyor> Erdo sen önce pick Tamam. Spike at. <gülüyor> <out>, spike at. <gülüyor> <out. gülüyor> Buraya direkt attı. Double yok. Neste <gülüyor> mi oynuyor? <gülüyor> Okey. olur. Tünel olur. Tünel, 7 beat ama Nes'te baksana Nes'te Nes'te, ba neste bir tane solo Burada var mı? Kanka, kanka taşta iki, taş iki kanka, bir, bir tane kanka. daha var Yedim saat meyve, arkalarız Gol var, gol var burada, bol var, var. Taş i̇şte, bak, şurada kanka çocuk Taşta daha fazla biri Kanka biz de oynayamıyoruz burada Vol kırılıyor, vol kırılıyor Işınlandı kanka, 86 tamam. vurdum birine Var bir tane daha var ama Altmış bir düşman Çok iyi Helal O da ne istedi? Ayakta kalan sonu 86 vurdum 86 vurdum 8 menü sor onu Dayı koy bir menülere bakalım ya Son 30 saniye. Kanka mantı 80 lira <gülüyor> <Görüşmek gülüyor> aldım. ya çok korkuyorum Ha. Ben karışmadım. bir <gülüyor> Atarım ben. Duydun mu lan bir de? <gülüyor> ne? Ya, bir bir takıma girmiş. E. Analiz testiymiş. Drop isteyin. Bir daha söyle. Analiz testiymiş. Analizmiş kanka silah. bu oradan. Analizmiş mi? He. Diyor ki, chamber diyor ki. Test içeyim Bay mıyız? Eko, Eko oğlum çekemiyoruz ki amını. Eko var, var. Erdo bir pis şey atsana. Şerif atsana. Sana kim olduğunu söyleyeyim bir daha. He. Ananı. Ohuha diyorum. Orası bu gel. drone Donald kaldırayım mı? Kaldır da soldan yiyeceğiz ki vallahi yok. Ne yapacağız oğlum? Vallahi yok. Yakın Bak. Yakın boş. Şura şey çok sıkıntı ya. Göremedim En fazla 5 tane beklemeni de aldım. Yer boşa git. Kapatacağım burayı. Gel. Kırdı, Kırdı biri kanka. <gülüyor> şey Geldim. Ağır, ağır, ağır. Ne arkası lan lan köprüden yok. yedim ben sağ var mı siz yok beş saniye şey var. güzel bombayı plant aldık Ben boşlukta açtım yine ya. Dolumda da bir şey. Ne yapıyoruz? Olum, iler takılsan niye vazgeçiyoruz ki? Devam et Bey. Okay. Direkt molot yok kanka. Basıp gerelim. Ama sağda oynuyor bak şu, şu sağ çok oynuyor. Sağlı solluyla çıkacağız. Erdo sen Smow'nu sayda at. Sayda da işte. Biz vururuz sağda ikinisi solda ikinisi. bollar öldü gel attım ulçat sala girsin kanka yakın iktisada sopa bunu nasıl <gülüyor> yakalayamıyorum ya ona kasansa aldılar ha 39, 39. Evet. başlamışlar kanka burayı işlemişler ne yapıyom rodrigo Yatıyor Zeyko, sıkıntı yok. Bir daha bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Bir daha be, bir daha be, bir daha be. Bir daha söktü, devamı iyi. Eş, bunu söyle söyle. Benim ben bir şey söyleyeyim, kanka ben bir şey söyleyeyim ya. Can, pare, vampare bir şey gelsin ama hadi. Kerem yok mu? <gülüyor> Seni bir sikerem. Hadi, anladım. üzerine keselim. Sikerem yok abi. Bana. Yok, bir deyim oğlum. Basma antivolo yapalım. var yine burda. <gülüyor> Bekle. Onu kanka ben, Viper var. Kanka kaldıracağım, alalım onu kaldıracağım. Gel, tamam. Görevin daha bitmedi. Dolduruyorum. İlginç. daha daha çıktı kanka. Çoğunluğu çok az. Bolu kırıyorum ya. Görüş sağlıyorum. Aslı molu. Kek. Cidim. Bolu kısım çıksana bu da Erdo texasın şey var giderken çok aşırı geride kalıyorsunuz siz Ya, ya. Olum diyorum ki hey, hey, hey. Bol atacağım kanka onun için kalacağım diyorum Ama biri zaten geliyor buraya Kıçk Kıçk Kıçk Kıçk Ha? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum kim ahlıyor ya gayet uygun. Çekmeyin oğlum çekmeyin paranız yok B'ye de giremiyoruz ki artık Ben double door sızmaya çalışacağım Ben ben e şey tüpe girmeye çalışacağım Ne oluyor oğlum ya bu ne? Ağırmayın sikeceğim şimdi Ağırma şey kıstım abi. ama hmm. Kaçınıyor bu benim önümden açıldı Koşuyor Var, çık, bir, mida çık, mida çık. var, var, var, var. Bir de çık. Ya oropuz bu hala devam ediyorsun amına Ananas sikeyim. Neyse Oyna ya, oyna, oyna. Oyna, bunu öldürür Şu sese şu operatör bitiriyor kanka oyunu. Koy. Kulaklığı aç da amını koyayım kulaklık ya. Kanka geride bekleyelim. Kayın ayakını atsın. Sonra Ahranş yapın ondan sonra hemen. ben. Ben vol atacağım. Bu sadece Tankı. ultim de var. Sadece biraz bekleyin. Açlıktan kusacağım. <gülüyor> Dolduracağım kankiyeti <gülüyor> babadır şimdi. Elbize sadece. krosun söyleyeceğim. Kanka boyundan sonra bir vola verek de ben bir işi. atmadı. attı Kimse yemedi. Lan ses yapması lazım da da. Bey açıldı büyük ihtimalle. At. Attım. Açtım vallahi. Peki o Tamam Allah Helal. Taraf değiştirmeden önce son tur. Ne lazım? Sağ olun. o zaman double'a gidin. Hayır oğlum, double'a gitmeyin de. bunu öldürmeye gidiyorsunuz. ben onu mü ara 6 ol ben 9. Hangi o kim bağırıyor? Yapalım 69. Hangi karşı taraftakiiler bağırıyor? Allah Allah. Benim de da... bağırma başıma var ya kabuç buraya. Ette yakına gitme yine atacak o salak. Orta açık, orta açık. Ortaya çık, ortaya çık. An anlama. Ortaya vurun. Yakın yakın. gelmesin orası bu Attı. Normal öbürtürü almış. Öldü arka. Orba alacağım kaldıracağım gel. Okay ama backup'a gelmeniz lazım. Al. Tipe bak. <gülüyor> o da kaldırdı o da kaldırdı. O oyn oynayalım ayı. Attım ola oynayalım. Öbürtürü Gel, bol attım. Öldüm. Öldüm. Körüm, körüm, körüm. Double galiba. tabul öldü mü? Seyit orada, Seyit galiba. Öldü. Arkaya döndüm. Körüm, körüm, körüm. Double galiba. Double öldü mü? Seyit orada, Seyit orada galiba. Kaldı. Öldü. Berke, de. Ananı şey Bakın, 80, 80, 80. Sorry, sorry, sorry. Off. Ben onu bırakayım, tamam. Ben şu an alamını. Bir de hareket edemeyecektim. Ne istikten bakarlarına kalktım ben de. Yaptırmayın gange şunu bana. Ben ne biçim şey yaptım oğlum sana? Git karşıya söyle onu. Hadi sen hadi. Derki de mi ada oynacak? Sen de mi hocam ada ada? Ben adayım, ben adayım. Vol'a atacağım e buraya, e. double kapatacağım direkt. Ben tüplükteyim. Gel at trabi. Yani ev WiG B koruması amına. <gülüyor> ben çalışam. <gülüyor> şey, şey oğlum Windows güvenlik duvarı. Windows'a baksana. Bevo ayavol. Bu da yok. Abi Abi koştu. Önümde. da bol var. Önümde bir. Ayakta kalan son oyuncu. NTL. Bak Seyit, oğlum burada, baksan sarıda 3 düşmüş zamana kuyun Oğlum altı mı içelim kanka Abi, ben de çok kötüyüm Ama su içi içi amana kim? İçme kanka suyu salardık. Altı beşli <gülüyor> hem de su içiyor amana kim? Olmuyor, olmuyor <gülüyor> Olmuyor sensin Erdo cross koysana Viper kim? Benim damana kim, benim cross koca Şuraya çıkmasın bu taraf işte. Ne ile koyacaksan koy kanka. Klasikle koy, bir şeyle koy. Böyle yapsam olur mu? Bilmem. Olmaz. Sanki buraya bol geldi. Ya. B oyun be. Koştuk kanka da. Aldım ayı. Yani ben yokum orada nasıl. Maşallah. Ses duydu seni onu. Spike yerleştirildi. Peki. Önümde biri. Lan diğerlim şu an. Bot. Şirin orada bir tane daha da. oh, Helal oğlum. Bir, ya, de, bir, bir, ya, bir, bir tamam. İkisi de orada mı? Sahtta biri, sahtta biri, sahtta. Back sahtta. Allah seni <Gülüyor> Bunu bilmiyorum. Helal lan. Onu biliyorduk nerede olduğunu. Sık diye de dönen baba geleceğe. Alamadım. Ben, ben bisküvitimi alıyorum ya. Tamam. Onlur tabii. Al bisküvit. Aa alamadım. Neyse oyun bitsi de işemeye gidince alırım ya. Yani. Haldan anlamadım. Aldı. Arkadaş kanka bence ne diyorsun? Büyük ihtimalle hiç bir şeyim yok he, skillim yok. Eren atabiliyon mu? Okay. Double'ı kapatayım, aya rahat oynayalım. Ağrı aç kanka büyük ihtimalle. Ben bir timing bir şey yapmaya çalışacağım da. Kol geldi. Koştu Eren koşuyor koşuyor. koşuyor. <gülüyor> Koşan öldü. Ne <gülüyor> Kore. Geldi. kuruyor. Sky öldü. Şey nerede öldü Neon? Burada Ya yalanınız drag'ını ya. ya. Keşke vola girseydim ya. Hani. Formata attım. Bir şey. var. Waller Waller. Hell, ben, ben rahmetli, vol var, vol var. Bak kapatmışlar kapıyı. Açıyom. Vandal alsaydın bana. Vol'u kırıp koru... Ağzı giydim ya. Öldüm zaten. O, <gülüyor> şey. <gülüyor> <gülüyor> Bir sonrakini asla alıp belli etme. Oğlum maymunlar cehennem. <gülüyor> Kanka, bundan sonrasını vermemiz lazım. Seviyorlardı. Havaya bak bu ne? Belki al. Nerede? Belki değil şey. Çok kullanacaksa alın işte. Abi. Oğlum ha. sen ne kalsın? Manyak. Eyvallah. Ben böyle aldıracağımı inanıyorum. At kanka. At kanka. At kanka. Ne diyon? Armona neyi full edin? Böyle aldırıyorum izle. Ne koydu? Alma işte. boş ver. Burası. Ferdi yaptım. Yaşam. Aaaa! Koşuyor iki! Kaya da çok vurdum he. Viper eksi 55. Hattı gene voldur su çocuğu. Buldum. Kaya Kay Kaya uçtu. Kay Kay Kaya uçtu. Bekle. Bekle. Bekle. Yük kalmadın. İkisi de şeye mi gitti? Ayakta kalan. Seyici bilmiyoruz. Seyicide. Bu olur mu? Vur birini. Kandır birini hocam hadi. Şuradaki operatör galiba kanka. Operatör, da operatör. Şura <Gülüyor> yoktu. Anti'ye hocam. Of. O da öldü galiba. Aynen. Biraz daha ergen yapsa. 2 hocam. Hadi hadi fokus. Ya abi. ki para yok. yok siz çok siz çok çabuk düştünüz ya. ya Birini alayım hemen ultu oynayayım. At at ben. Al, ben de alamam oğlum. It's Aa. Ben Kozma. istesene. Tamam istedim, birisi istesin. Ben çekiyor Oğlum tam sen ara ol. alarm mısın falan Hadi. Oğlum bak valla bağırmaya başladı. <gülüyor> bakın. Ah! Git baba. Çük çükürs. Bu tarafa Yeter salam onu kıy. İşte bu. Oh. Deşatamadım. İşte bu patladı Her yanım kan. Ya akmam be şey mi diyor ya. Kör ve ben olurum gözünde kaşına. Nasıl lan? Kaş vurdum. Bir tane adam vurdun işte. Ona batsana. Belki. Bir şey söyleyeyim mi? Volin'i de buraya atayım mı? Arkadaşı olacaktım üstüne. Kafana göre. Hayatta şey ya. Çattıya kaçamadım ha. oradan. Double gidecek. Normalde bomba çok kanka ortamında. Mid gel alış işte da ya. Of. Ben bomba takırlar. Double orada bir tane daha var. Vurdu, Vurdu. Bak bir key de aynen. Bir double bul. Key de bul. dolanıyorum ben. Double mu? Double önünde olabilir lan bir key. Abi biri kuruyor. Görüş bir Bekle bekle. bekle. Kayıp bulman lazım. Sen de site'ta değil mi oğlum? Suda suda şey da. Bir düşman. Da. Da. Ayakta Sadece kalan suda. son oyuncu. Ah, ya. ya. Senin ben ona koyayım ya. Nereden şey çıkıyorsun oğlum. Ya. ya? Oğlum. Ya oğlum. Kanka. Double atladım ya. Geldiler oros çocukları. Hayır tamam da. Bizden, senden başka biri de yok tabii ne, <gülüyor> <neredeydi gülüyor> ne bileyim oğlum neredeydi dam? O bir sabağı kanlı bulduğunu vurdum ya amına koyayım. Senin yanındaydım. Ki girişteydi buradaydı. Tüpü tutmana gerek yok oğlum tuzak atmıyor musun zaten? Tuzak, kanat, tuzak orayı sal. Tamam. Kapıya çık giriyorlar. Şey yapıyorlar yani. Yok kapının oraya atıyorum zaten tuzak ya. Perdi buraya mı geldi? Ben attım aylar. o at şu an. Tamam buraya gelmiyorlar ya. olur tüp var tüp var. Saydığı gibi gireceğiz.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 Oğlum 3 sarı varsınız nere bakıyorsunuz 3'ünüz? Yapmayın ya. kanka bir daha Oğlum, ha, İmkanı Ay, yok ya. kanka Oğlum, Ben abi, öldüm ya. bak bak ben öldüm biriniz burada biriniz burada biriniz burada Oğlum B'den geldik işte nasıl cross koyalım öyle Oğlum, Oğlum biz de geldik Yardıma Bana alsana Ben de Birini al Kanka ben silah çekemiyorum buldog atsanıza bana Said buldog atsana sağladım sağladım teşekkürler ara hiçbir bokum yok ya peki sen de böyle anasını avına attım ne fake var. bu bu fake Kapalıyım mı lan saldım ben ben saldım gidiyorum çok geriden attın onu kanka mobi mi <gülüyor> mobi şey kamerası olmalı ne oluyor bunu okuyayım ya mid öldü mid <gülüyor> Gitada lan o çocuk şey Met kafayı da, Ağır, da, sakin, sakin, da. Öyle Öyle şey. yanım, koyacağım şimdi <Gülüyor> buraya kanka. Öyle de şimdi bakacak ama. Son 30 saniye. 30 saniye. Abi benimmiş gitti onun orospu çocuğunu ya. Spike Benden almış. Aldı aldı spike'ı. Ortatlarda şey, yardayız kanka. Yemeyiz. Duymaz mı? Duyarım onu. Versin de gel. Oğlum, yani. oğlum sağa yakında girmiş oldu biri bana biliyor musun? Ne ediyor? Gitmiş ansayt'a. Son 10 saniye. Sp de beni biliyor Spike yerleştiriyor. Beni biliyor, beni biliyor. Baylas primitti. Daha Beklesene. Boli attım ona. Bana bakıyor. Aa, helal olma. Helal olma. Helal olma. Oh. almamız lazım. Çok önemli. Çok önemli. Ya 2 vurdum anlamadım Oğlum, oğlum senin sesin gelmiyor şey, bırakıyorum, bırakıyorum. Mikrofonu yaklaştırma değil ya ben bu telefonu kapatmışım Hayır oğlum şuraya Bak şuraya kapının arkasına yapalım. Yapalım. Varsa. Kapının arkasına tuval... Sattım sattım Ah kalp kızı geçiyorum galiba Bir daha göstersene Bak, Şuraya git B'ye sonra 3B yapın Burada ölsen, sen. Ne <gülüyor> ölsen ne olur ölsen ne olur <gülüyor> Hayır girecekler kanka. oyun be oyun be geri oyna geri oyna. Evet. Ben de saldım kanka. Artık çüçügüz. Hadi helaldir. 4 galiba? Kanka kaldırıyor. kaldırıyor kaldırıyor. Yazıyor, hey, yazıyor. Bu? Abi mektup yazıyor. Ne? <gülüyor> yazıyor, yazıyor. yazıyor. Sen yazıyor. Kaldırıyor. Kaldırıyor. <gülüyor> Alp. He, overtör aldım sonunda. Bir şey söyleyeyim mi? Evet. Alp. gitsene. Alp. Gideyim. Aldım. Ay. Ay. Ay. Yok bu bir sesimi duyan. <gülüyor> Topa çıkacağını. Biri demesin şimdi. <gülüyor> Var, duyuyorum. <gülüyor> Gelirot kanka. Orta. İbneler geldi Hadi yoluna. Seyit var aga. Kanka, kanka A yok. Orta öyle bir tane. Gel artık Seyit. Ben dikkat Meta sanayi bomb girer. Seyit koyayım. Seyit bırakmış. Kaçtım kanka. Canım yoktu. Hazır. Bak Beysizmiş oradaydı mi bitti iki? X'te mi mi? X'te mi Seçmit'te, Seçmit'te. El bakıyorum. Hırı girdi tünel girdi, tünel Bomba düştü. Oğlum sağını solunu bilmiyor. Amına koyacağım bunu. <gülüyor> Helal hocam. Ne şimdi bunun? Hadi de fokus, alalım şu anda iş yemeye gideceğim daha. Ben de babama araman lazım. <gülüyor> Buradayım oğlum. Yeneyiz <gülüyor> <ya> evlat. Ne oluyor? Üstüm baş, bağ pardon. Üstüm atsam. Ne diyorsunuz? Hayır, beni bekle. Oradan mı? Yok, baştan diyordu baştan. <gülüyor> Başta <Başlıları gülüyor> <Başlıları gülüyor> diyecektim <başlıları gülüyor> de unut. Oğlum burada da bunu okuyayım. Beybol <gülüyor> ya. Ağabey var Neon burda Kaldım Said, Said, Seyir attım Tamam, Seyir attım Ağabey bunu Döndüm döndüm Oğlum şu ciddi Neon bak, dikkat Döndürdü burayı, döndürdü burayı Tamam, kal burada. Üç kalın Oğlum drone niye açtın şimdi ben piramide geçiyorum. Ah, kızdım ama. Kanka, Kanka, şey Gidda. Gidda. e Yerleştirildi. hane pişadorun evlatları. Deşin siktiriz amına koyayım. Ya amına koyayım ya. Alıyorduk güzel yani. Ben basamadım ki. Deşin sikle amına. Ya ulan ya. Bak kanka maçın uzamasını hiç sevmiyorum. Uzayınca kaybediyoruz amına koyayım. Uzatma. Hayır oğlum muzayımışa böyle geçeri uzamıyor ki. 10 daha oynuyoruz üstüne. Tamam, baktım da. Susun, bola ball atacak. Bola kıralım, bitirelim. Alım, buna kim attırmış ya? Dolduruyorum. Spike burada. Bola tarsa söyleyin, seybola tarsa söyle. Evet. Savaş. Duyarsınız zaten alım oradan bola Oluyor, yok, atmadı mı? Kablo attı acaba? Olabilir mi? Girelim mi? Bekle Neon burada, Vi net Viper falan da burada Üç var, üç var, üç var, backside de geldi, üç var Yap hızı be hızı be yap, yap yapıyorsak Atttım oğlum. Saat ona dikkat, yakına dikkat. Açsın diye. Sağ saha dikkat. Gel. Ne? Öldü bir. Kiti geldi. Oğlum düşecek. Oğlum düştü. Double geliyor bana. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Önümde. Öldü. Helal. İşte bu kanka. Hart yapalım oğlum. <gülüyor> Aya geçeyim mi? Ben Aya geçeyim mi? Son sayı. Operatörle. Ayy. Tamam, ne dedin? Geç. A, aldım o zaman. Nereden bakacağım madem bu <gülüyor> tabii. <Kitabını>. Ama nede bakacağım abi <gülüyor> ne Kameradan şeyi baksana ben drone kaldırayım. Nereye bakayım ben? Ben buraya bak. Tamam. Ben buradan drone kaldıracağım. Tamam iki. Okay. E bu uğraşarsa patlarsın. Araşlamaz, araşlamaz. Kötü düşünme hocam. Ne malakim bunu garantisen misin? Evet garantör benim garantör. Silahım yok. Tamam. Sus kanka tüpte ya. var Ka bir tane. Arkası kayo arkası beni gördü. Dönlerler be. Be dönsenize. Tam mide mide ben? Mide bakıyorsan bak kanka şu an. <gülüyor> <Spike> <gülüyor> <baştı>. <gülüyor> <Spike> <gülüyor> <düştü>. <gülüyor> Helal olsun. Spike perde Spike Açtım perdeyi. EMT'yi Yok yok, taş yok, çıkmadı. Ağzışağı <gülüyor> çıkmaya çalışıyor. Kanka şuraya dallahi Kavşu da, sayda Viperจ.. Beşe dördüydü, yemek ş体 propio hopei de helal oldu vurulduk kanka Burayı kur way Burayı kur Kanka Geldim yanındayım Helal boğun dikkat evet. kanka… taşın arkası. şur bunker � oradan 78 depar var burada. Hadi, bekle, hadi hadi. Hadi. Son 30 kurur muyum, kurur muyum. Aa, ay, Let's go. İşte bu. <gülüyor> <gülüyor> Helen oğlum. Bir anda bırakıyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> ay ay ay. Merak etme hepiniz. Hepiniz mi gidiyorsunuz? Çiğdem mi? Koş. Gereyim hadi. Yeni bir salalım ya. Bir hava alın size. Ay, ka. Kanka! En hey, giriş. En hey, çekiliyoruz ya! başa! Ulan soldan! Hadi bakalım. 18. 18. 18. Bir maç 20. bin de alırsak 20. Bir maç bin de, de, de, de alırsak Bir bin de, bir de bir ben de.